Bisikletinizle bir dakikada 1 bölü 5 kilometre yol alabiliyorsunuz. Eğer arkadaşınızın evine gitmeniz 3 tam 1 bölü 3 dakika sürüyorsa, arkadaşınız sizden kaç kilometre uzakta yaşıyor? Burada bisiklete binen bazı adamların resimleri var. Hatta bu adam bisiklete binmiyor bile. Neyse, biz soruya odaklanalım. Dakikada 1 bölü 5 kilometre yol alabiliyorsunuz. Ve 3 tam 1 bölü 3 dakika boyunca bisiklet süreceksiniz. 1 bölü 5 ile 3 tam 1 bölü 3'ü nasıl çarpacağız? Bunu düşünmelielim birkaç yolu var. 3tan 1 bölü 3'ü 3 artı 1 bölü 3 olarak düşünebiliriz. Burasına 1 bölü 5 çarpı 3 artı 1 bölü 3 olarak tekrar yazalım. Dağılma özelliğini kullanacağız. 1 bölü 5 çarpı 3 artı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3. Bu da eşittir dedik. 1 bölü 5 çarpı 3'ü, 1 bölü 5 çarpı 3 bölü 1 olarak yazabiliriz. Artı, 1 bölü 5 çarpı, 1 bölü 3. Bunları paranteze alalım, payları ve paydaları çarpacağız. Burası 1 çarpı, 3 bölü 5 çarpı 1 olacak. Bu tarafı da paranteze alalım. İşlem sırasını hatırlayalım. Önce çarpma işlemleri, değil mi? 1 çarpı 1 bölü 5 çarpı 3. Bu da eşittir. 3 bölü 5 artı 1 bölü 15. Toplayabilmek için paydaların aynı olması gerekiyor. Neyse ki işimiz kolay. Soldaki kesrin hem pay hem de paydasını 3 ile çarparsak paydamız 15 olacak. Hem payı hem de paydayı 3 ile çarptığımızda burası 9 bölü 15 olacak. 9 bölü 15 artı 1 bölü 15 eşittir 10 bölü 15. Eğer hem pay hem de paydayı 5'e bölersek, 2 bölü 3 sonucuna ulaşırız. Demek ki arkadaşınız 2 bölü 3 kilometre uzaktaymış. Bunu hesaplamanın peki daha kısa bir yolu var mıydı diye bir düşünelim. 1 bölü 5 çarpı 3 tam 1 bölü 3'ü. 1 bölü 5 çarpı 3'ten 1 bölü 3'ü şimdi bileşik kesir olarak yazacağım. 3'ten 1 bölü 3, 9 bölü 3 artı 1 bölü 3 olarak yazılabilir. 9 bölü 3 artı 1 bölü 3 de 10 bölü 3 eder. O zaman ne dedik? 1 bölü 5 çarpı demiştik, 10 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi payları ve paydaları çarpalım. Pay 1 çarpı 10, payda ise 5 çarpı 3. Bu da eşittir. 1 çarpı 10, 10 eder. 5 çarpı 3 de 15. Eşittir 10 bölü 15. Sadeleştirirsek bu da eşittir 2 bölü 3. Demek ki ilk cevabımız da doğruymuş. Arkadaşınız sizden 2 bölü 3 kilometre uzakta yaşıyor.